Ben Hüseyin Onar, bugün sizinle birlikte e, serbest meslek makbuzu başvurusunu birlikte nasıl yapıldığını işleyeceğiz. Arkadaşlar, e, serbest meslek makbuzuna e, 1 Hazirana kadar başvurmamız gerekiyor. E, bu başvuruyu e, iki değişik şekilde yapabiliriz. Birincisi... E imza yöntemiyle e imzalarak yapabiliriz. İkincisi de arkadaşlar e imzaya ihtiyaç duymadan biz bu başvuruyu internet ortamında yapabiliriz. Ama yaptığımız bu başvuruyu kullanabilmemiz için e imzaya muhakkak ihtiyacımız var. Arkadaşlar ben size kolay yöntemle başlayayım anlatmaya. İki tane yöntemi var. Önce e-imza almadan nasıl başvuracağız onu göstereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar bizim kullandığımız bu interaktif vergi dairesi portalına kullanıcı adı ve şifremizle giriş yaptıktan sonra başvurabiliyoruz. Eğer kullanıcı adı ve şifreniz yoksa kaydol butonundan kaydolarak Sizden bazı bilgiler istiyor. Bu bilgileri telefon bilgisini doğru girdikten sonra arkadaşlar şifremizi oluşturuyoruz. Bu şekilde oluşturduğumuz şifreyle buradan giriş yapıp devam edebiliyoruz. Eğer bunlarla uğraşmak istemiyorsanız edevli şifresiyle edevli ile bağlan butonuna tıklayıp işlemlerimize devam edebiliriz. Arkadaşlar ben kendi Kullanacağı da şifremle giriş yapacağım. Ama Buradan sonrasını arkadaşlar Ekranda bir Blur efekt ekleyeceğim. Bilgilerin gözükmemesi açısından. Ama ben yaptığım işlemleri Size anlatacağım. Ben şu an Girişimi yapıyorum arkadaşlar. güvenlik kodunu da gireyim arkadaşlar giriş yaptıktan sonra e, sol üst köşede arama butonumuz var arkadaşlar bu arama butonuna serbest serbest diye yazınca arkadaşlar elektronik serbest meslek Makbuzu başvuru talebi diye bir buton çıkıyor arkadaşlar bu butona basıyoruz bastıktan sonra arkadaşlar bizim bilgilerimiz otomatikmen geliyor burada bağlı bulunduğumuz meslek odası sizin numaramızı soruyor ben ekranı geçmek adına burayı dolduruyorum telefon numaramızı istiyor arkadaşlar e-posta adresimizi istiyor hemen buraya bir e-posta adresi giriyorum ilerle diyorum arkadaşlar burada sözleşmeyi onaylayıp onaylamadığımı söylüyor Onaylıyorum diyorum arkadaşlar. Bu sayfadan sonra cep telefonumuza bir kod geliyor arkadaşlar. Bu gelen kodu yazıp onayla dediğimizde arkadaşlar başvurunuz başarıyla alınmıştır diye bize bir mesaj gönderiyor arkadaşlar. Gösteriyor. Ee, arkadaşlar bu e-imza olmadan başvuru yöntemiydi. Bir de e-imza ile başvuru yöntemi var arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz orayla devam edelim. Arkadaşlar e-gibkipkov.tr adresine girdiğimizde eee mouseumuzla aşağı indiğimizde başvurular menüsü var arkadaşlar. Buradan e-arşiv, fatura, ESMMM, e-müstahsil makbuzu, GİP portal yönetimi kullanılarak başvuru da bulunmak için tıklayınız. Butonuna tıkladığımızda arkadaşlar ee, önümüze koskocaman bir çarpı geliyor Muhakkak sizde de bu gelecektir arkadaşlar ee, Burada arkadaşlar yapmamız gereken Mavi renkte olan bağlantıdan indirip çalıştırdıktan sonra Sayfayı yenileyiniz Bu mavi yazıya tıkladığımızda arkadaşlar e Bir dosya iniyor Bu dosyayı indikten sonra bilgisayarımıza yüklememiz gerekiyor ee, mu Muhtemelen arkadaşlar sizde de yüklü olmadığı için bu menüler gelecek. Yüklenmesini bekliyorum arkadaşlar. Buraya evet diyorum. Install diyorum arkadaşlar. Çok uzun sürmüyor. Hemen yükleniyor arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. İnteraktif vergi dairesinden yaptığımız başvuruyu esnasında bizden e-imza istemiyor ama kullanım aşamasında bizden e-imzayı istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar yükleme esnasında e, size kısa bir bilgi vermek istiyorum. E, geçmiş videolarımda bir uygulama yapmıştım. E, SGK uygulamalarına otomatik olarak bağlanmamızı sağlayan bir uygulamaydı. E, Excel formatındaydı. Excel dosyamıza şifreyi bir kez yazdığımızda e, işveren sistemine, SGK sistemine otomatik olarak bağlanabiliyorduk. E, ben bunu geliştirdim arkadaşlar. E, vergi dairesinin bütün e, ekranlarına SGK'nın bütün ekranlarına otomatik olarak bağlanmayı e, yarayacak bir uygulama yaptım. Bu uygulamayı da en kısa sürede sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Örnek vereyim. E, vergi dairesi ile ilgili mesela kullanıcı adı şifremizi bir kez e, Excel tablosuna yapıp programımıza tanıttığımızda Mesela interaktif vergi dairesine, internet vergi dairesine, gmsi sistemine, e-arşiv portal sistemine otomatik olarak sadece işlem yapmak istediğimiz mükellefin ismine gelip bağlanmak istediğimiz portal seçmemiz yeterli oluyor. Aynı şekilde. SGK'da da işveren sistemi, e-bildirge sistemi, işe giriş çıkış sistemi, vizite sistemi daha sayamadığım bir sürü sisteme bu şekilde sadece mükellefimizi seçip e, üzerinden nereye bağlanmak istediğimizi seçmemiz yeterli olacak arkadaşlar. Bu uygulamayı da en kısa sürede sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Arkadaşlar uygulamamız yüklendi. Ee, tekrar arkadaşlar Bağlantıdan indirip sakla diyorum. Çalıştırmak için Rum diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buradayken. F5 butonuna gizlilik hatası dedi. gelişmiş başvuru ekranından arkadaşlar F5 butonuna bastığımızda arkadaşlar buraya izin vermemiz gerekiyor arkadaşlar arkadaşlar Arkadaşlar e, buradan kimlik bilgilerimizi, sicil bilgilerimizi, vergi dairesi bilgimizi, telefon bilgimizi, e-posta bilgimizi, e, mahallemizi, ilimizi, ilçemizi. Burada arkadaşlar e, istenilen bilgileri girdikten sonra buradan serbest meslek mahbuzunu e, 01.06.2020 tarihinde başlamak istiyorum. Arkadaşlar başvuru dediğimizde ee, bir ilerleyen sayfa arkadaşlar bizden yani e e imzamız takılı olması gerekiyor. e imzamızın şifresini bizden isteyecek arkadaşlar. Başvurumuzu bu şekilde tamamlayabiliriz. e imza olmadığı için, takılı olmadığı için arkadaşlar ben ilerleyen sayfayı size burada gösteremiyorum. Ama işleyiş bu şekilde ilerliyor. E Diyelim ki arkadaşlar başvurumuzu yaptık. E 1 Haziran'da geldi. Biz bu sistemi nasıl kullanmaya başlayacağız? Hemen oraya gelelim arkadaşlar. Tekrar Arkadaşlar bu E-Belge -E Gov.tr'ye -Go girdiğimizde Arkadaşlar burada portal butonu var Bir önce başvuru butonunu kullanmıştık Bu sefer portal butonundan arkadaşlar e Buradan arkadaşlar ESMMM müstahsil mahpuzu Giriş ekranına tıklıyorum Arkadaşlar Buradan bizden e, -imzamızın e markasını Soruyor arkadaşlar Örnekleyim Bunu seçiyorum arkadaşlar Şifresini giriyorum Zaten e, bu esnada E-imzamız bilgisayarımıza takıl oluyor Giriş yap dediğimizde Arkadaşlar bize bizi karşılayan ekran Şu şekilde bir ekran E-arşiv Portal ekranıyla Şuradan giriş yaptığımızda Gördüğümüz ekranın Aynısı arkadaşlar Şuradan. Giriş ekranından giriş yaptığımızda çıkan ekranın aynısı çıkıyor arkadaşlar. Burada e-arşiv e, e fatura çıkıyordu arkadaşlar. Burada da e, serbest meslek mahpuzu çıkıyor. İşleyişi aynı arkadaşlar. Bu sistemi kullanabilmemiz için öncelikle başvuru yapmamız gerekiyor. 1 Haziran'a kadar. E, ikinci bir arkadaşlar e-imzamızın olması gerekiyor. E, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim mu beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim ee, başka bir videoda görüşmek üzere Esen kalın hoşça kalın.